Merhaba yapıyoruz bugün. Bir tane yumurta kırdık. Malzemelerimizde. Yarım su bardağı sütümüz var. Yarım su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı tuz koyduk. Karıştırıyoruz. Yaklaşık 3 su bardağı un'a yakın. Kontrollü bir şekilde dökmeyi ihmal etmeyin. Un koyuyoruz, karıştırıyoruz. Bir tane kabartma tozumuz var. Dediğim gibi pişinin hamurunu unur, kontrollü döküyoruz. Karıştırmaya tahta kaşıkla devam ediyoruz. Tahta kaşıkla toparladıktan sonra elle yoğurmaya başlayacağız. Unumuzu koymaya devam edelim. malzemesi çok az çok pratik küçük tiyolarım olacak lütfen videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum karıştırmaya devam edelim inanılmaz kabaran bir pişi olacak çok seveceksiniz sabah kahvaltılarını bu hamuru mayaladıktan sonra difrize atıp saklayabilirsiniz yarı yarıya da kullanabilirsiniz kesinlikle burada bir şey olmuyor yoğuruyoruz küçük bir püf noktası vereceğim kontrollü bir şekilde un kattıktan sonra elinizi mutlaka yıkayın arada kurulayın tezgaha aldıktan sonra hamuru tekrar yoğurmaya devam edin göreceksiniz ki çok az un aldığı alıyor normalde hamurumuz bitiyor bir tüyo daha vermek istiyorum size hamurun havalanması için arada e, atıp tezgaha tekrar koydum atıp tekrar koydum Böylelikle daha çok kabarması sağlanıyor bu da ufak bir tüyo streçledik hamurumuzu mayalanması için yaklaşık 40 dakika ya da 60 dakika vaktiniz varsa küçük bezeler halinde tezgahımızın üstünü çok az unladık una bile gerek kalmayacak inanın Mükemmel bir pişi hamuru. Çok seveceksiniz. İçine isterseniz peynir de koyabilirsiniz. Ben sade seviyorum. Bezeleri yapalım. Evet dağlanmış kızgın yağ pişilerimiz atıyoruz küçük bir tüyo daha vereceğim size dağlanmış yağ, yağın dağlanmasını ta tahta kaşığın arkasıyla kontrol edebilirsiniz küçük küçük kabarcıklar çıktığı zaman dağlanmış olduğunu gösterir yağ. pişimizi attık üstünüze bakın kepçeyle bu da küçük bir tüyo tekrar üstüne döküyoruz pişimiz kabarıyor içi yumuşacık kesinlikle hamur olmuyor göz göz olacak bir tane daha atıyoruz kepçeyle dağlanmış yağda hamurun üstüne tekrar yağı dökmeye devam ediyoruz bakın gerçekten kocaman pamuk gibi bir pişimiz oldu balon gibi Çocuklarınız çok sevecek. Çok güzel kabarıyor. O kadar şişiyor ki gözenekler oluşmaya başlıyor. O gözenekler olmaya başladığı an zaten üstüne kepçeyle dökmemeye başlıyorsunuz, sıçramaması için. Ters çeviriyoruz. Bakın. Çok hafif kızarması yeterli. Kesinlikle yağ çekmiyor. ölçülerde yaklaşık 10-12 tane pişi çıkarmış oluyoruz. Evet. Tekrar yapıyoruz. Afiyet olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkür ederim videomuzu izlediğiniz için.